Merhaba dostlarım ben Serdar ve Niko işte beraber baştan Nibelits diye GTA 4'e hoş geldiniz. En son bölümde gördüğünüz yakışıklı Niko e, yapayalnız kalmıştı bu acımasız dünyada. E, kalbi kırılmıştı ve bu bölümde kalp kırıklığını telafi edeceğiz. Ama ilk önce bir göreve gidelim. Hemen e, kalp kırıklıklarına. Ee, şeye başlamam. Hey, benim şeyim vardı, silahlarım vardı. ha. bir an için korktum. Silahlarım yok diye. Oo. Okey, memlerimiz de biraz biraz azalıyor. Onda akıllı tutmakta fayda var. E ee, bakalım bakalım. Şimdi, eee buralara gitmeyelim. İlk önce yine E'ye gidelim. Sonra soru işaretini yaparız. Soru işareti çok da önemli değil şu an. Burger Shot'ta, Aa, Burger Shot a Burger Shot'a girdiğimiz için Burger Shot açılmış. Aa, demek ki bu yerdeki mekanlara girdiğimiz zaman ...sembolleri açılıyor haritada, Okay. Bu cool. Bu araba kimin arabası ile? Bu Faustu'nun arabası mı? Yoksa... Ol ...yo. Neyse aman çok önemli değil, hadi gidelim. Ve e, tabii ki Nikon'un kalp kırıklığı ile birlikte şehre de bir fırtına hakim oldu. Çünkü Nikon'un ruhunda fırtınalar esiyor şu an. Ama bu fırtınaları dindireceğiz. Bütün bu fırtınalar dinecek hepsini indireceğiz. Girelim bakalım ne istiyormuş Elizabeth. En son Elizabeth'e bir başkan olacağından bahsetmiştim Bişal. Hey Man, so? so? So? So? So I'm gonna go to prison. For a long time, <laughs> so my life is over. All oh, this work for nothing, man. Eh? Uh, uh, being tough in a man's world. Guess I wasn't so tough, huh? Jorge turned state's. Everyone's a rat. Not me. Whatever. Open up, man. Who is it? It's the streets, man. Manny. Select minute. All right, nah. Manny, Manny, word bitch. You better stop slinging that shit on my streets, yo. We don't want it anymore. Hey, catching this. Rolling, rolling. for fuck's sake. The streets have spoken. Now leave my people alone. Oh boy. Said he said wow, okay Arabaya bin ee, tabii ki Elizabeth bizimle gelmiyor çünkü tabii ki ayakkışlarını ile ben yapacağım değil mi Abi woah okay woah okay Bence benim arabaya koysaydık daha hızlı giderdik ama bu araba pek şey görünmüyor. Düzgün süreyim de cesetler arabadan düşmesin şimdi başıma bir iş çıkartır Roxlar. He he he he he he Bagajı nasıl kapacam? Bagajı nasıl Okay, sakın arabamı çarpma. döverim seni. Lan! Şu! Hey! Hey hey hey! Bagaj kapan! Hey! Bagajın üzerinde duruyorum şu an. Kapan lan! Ay tüküreyim. Polisler görecek. Polisler kesin görecek ya. Bagajın bir ceset... <gülüyor> Nasıl geçeceğim lan buradan? <gülüyor> hey selam! Merhabalar! Memur bey. <gülüyor> Gününüz iyi geçiyordur umarım. Hey. <gülüyor> Çok normal. Liberty herhangi bir gün polis geçmeme izin verdi. Haa <gülüyor> bak enjelisat okey okey tamam. Şey doktora gideceksin sen geç bakayım. <gülüyor> Just another day at Efendim Little Jacob. Jake mi? Jacob seninle bir ara yemek yeriz merak etme. Ama yani <gülüyor> <gülüyor> daha farklı meseleleri çözmem lazım şu an. Ey hey, hey. insanlar. İnsanlar sakin olun insanlar. Ha bir şekilde geldik. Bir şekilde geldik. Hadi gözünü sevgilim soranda bir şey çıkmasın. Hey doktor. Sana yedek organ getirdim. you I've a few problems with sick bodies. No? no one wants a liver if it's riddled with tumors, huh? Know what I mean? No. Shit. Looks like the bullet went right through this one's eye. And the price of eyes is through the roof at the moment. Fine. Can I leave you with these or what? Sure. I'll have these organs out on the street in no time. They're gonna help a lot of folks. <sighs> He'd been trying to help the streets his whole life ne bile actually been doing or... <coughs> <gülüyor> böylece e, hayatıyla sonlandırmış olduğu. Şimdi iyi bari bu görevi yaptım. E, diğer şehre eee kasabaya geçmeden önce kadın uyuyarak mı gidiyordu? <gülüyor> Okay, internet kafeye gidiyoruz. Nikon'un kırık kalbini iyileştireceğiz. Ama tabii cesetlerden aldığı organlarla iyileştiren doktorlardan değil. Ay, orada şey var. Tanıdığımız birisi var. Selam. Sen kimsin? Batman sen misin? Kimsin sen? Kim? Selam. Aa, sen şu şeysin herisin uyuşturucu şeysin. Selam. Var ya ben de baya ilerledim bislik yapmakta. Hey uh, sure, smoking American dream. <gülüyor> What E hocam olay ne şimdi? Bana ne? Borcun Hey, I mean, ki. Hey, it. Listen, I go right. you come with me? I hate Yardım ederim lan hadi seni temizleyelim. Yani şu an arkanda duruyor bir tanesi ama Hocam araba binebiliriz ya hemen şurada bak. Gidelim o zaman. Ben nasıl bu da bir çatışmaya girecek gibi hissediyorum. Yazan. Varın başkasına zarar vermez diyelim ve gidelim. You mind banker. Trust the higher power. Trust the HP. Lan. Hocam selam. I <gülüyor> Thanks dude. I'm glad you were here for me. Take me back to my place on Ya yani adamlara gerek yoktu ama yani. vurmak istedim içimden geldi. Abi arabanızı terk edipmeden kaçtınız ya. O kadar da şey değil. Arabayla birlikte kaçar en insan. <gülüyor> <gülüyor> you hadi bakalım geldik thanks for everything here's a token of my gratitude stay safe Eee bari bozukluk aldık buradan, çok şey olmadı. Abi 500 dolar aldık lan, 500 dolar fena değilmiş ha. yani 500 dolar. Bir şey yapmadık çünkü, iki tane tabanca vermisi harcadık, o kadar. İyi, insanlara yardım ediyoruz her yerde. Hani evet organize suçu güçlendiriyoruz, başımızı çok fazla şeye... Ee, ...sokuyoruz, çok fazla şeye karışıyoruz ama... E, insanlara insanlarda yardım ediyoruz bence. Güzel şeyler oluyor hayatla. Hey. Ya abi. Oo Bu çok gizemli görünüyor. Oha. Witness Protect tanık, e, tanık koruma programına girmiş. E şunu yapalım bari Tamam hadi varım. Oo Patriot. Patriot'i nereden alacağız ki acaba? Okey tamam hadi, abi. Çıkabiliriz buradan artık. Patriot'u gidip takip noktasına alırız abi o sıkıntı değil. 29 bin dolarımız var ha. Fena değiliz. Ben nereden baksan. 210 bin TL. Daha da fazla dolarımız olacak. Ama o zamana kadar iş yapmamız lazım. Zengin olmamız lazım. Kalp kırıklıklarımızı iyileştirmemiz lazım. İyileşmemiz lazım kalp kırıklıklarından. Oha bu başka bir yerde mi? Bahanda. Okey. Selam. 5 dolarımı ödedim. Teşekkürler. Bize de iyi günler Memur Bey. İşiniz eminim zor oluyordur yani. Böyle bir şehirde Düzen tanımaz, kanun tanımaz, barbar suçlularla evinin işine zor oluyordur. Her zaman yardım etmek için buradayım, bilmenizi isterim. Selam yakışıklı, benimle güzel vakit geçirmek ister misin? Araba evet dedi bana. Evet, senin gibi yakışıklı bir şoförle iyi vakit geçirmek isterim. Lütfen bana iyi bak. Ben de bakacağım. Her ne kadar kıçında bir şu an... ...bir çatlak bir cam olsa da. Halledeceğiz, hepsini halledeceğiz. Araya girmeyin abi. Lütfen şerit değiştirmeye çalışmayın. Lütfen şerit değiştirmeye çalışmayın. Oğlum, bu mümkün değil zaten. Ben araya girmesen de mümkün değildi. Diğer, diğer şeritte araba var. Geri zekalı, ne yapıyorsun sen? Abi, Libertist ya, Libertist ya. Yani... Los Santos'tan sonra olan daha kötüsünü görebilir miyim diyorsun ve GTA seni şaşırtmıyor. Hadi geçin abi geçin. Selam memur bey lütfen arka camımdaki arka penceremdeki kurşundaki sini aldırmayın. Çok teşekkürler iyi günler. Aldırmıyor ki adam standart olmuş yani. Kurşun ah tam tam şey ki var onlardan hep oluyor. Normal yani bu şeyler artık bunlar. Oha araba yok şu çıkmadı. Abi al, al işte yani ne ne diyorum ben ya ne diyorum yani ben ya bu ne abi bunun ne, ne ne yani bu ya anladın mı bunun nasıl bir mantık oturtabilirsiniz ki abi ne olmuş olabilir burada hocam. Ben açayım abi yolu. Ben açayım. Bir şey değil. Arabaya biraz zarar verdim ama olsun. Görevimi yaptım. Trafiği açtım. Tıkanan bir, lavaboyu açan bir pompa gibi çıkaran trafiği açtım ben de. Çünkü bu, Nicobel için işi. Bu şehre geldiği zaman bu görevi üstten abi işte. Hem <gülüyor> bir şey demeyeceğim ya. Sonra Serdar abi şoförlük yeteneklerin o kadar da müthiş değil. Hadi canım. Benim şoförlük yeteneklerim müthiş. Müthiş. Ya bu oyundan sonra kimse gelip aksini söyleyemez. 1039 dolar. Olmasın abi. Başka bir şeye ihtiyacın olmasın. Oha. Petriyatlar birden birikmeye başladı. Başka bir şeye ihtiyacın olmasın abi. Çok fazla araba getirdik ulan. Ben sadece bin dolar falan alıyorum bunların. Araba onlar Araba. Bin dolardan daha fazlasını kazanıyorsundur. Sen eminim. Dur dur dur. Çekil çekil. Yoldan çekil. Yoldan çekil. Wow, arabayla ayınızda koşuyorum. Wow. Niko Veli sen bir canavarsın dostum. Burada araba yok mu abi? Burada araba falan oluyordu genelde yap ya. Okay, bu sefer olmadı. Ama orada bir araba var. O yüzden bu güzel bir haber. E gidip bakayım internet kafeye. Benim mailime cevaplar geldi mi diye. Orayı mı kıracaksın Nico? Allah kahretmesin. Neyse. Lütfen F'e basabilir miyiz? F'ye basabilir miyiz? Roma'nın rahmetli işletmesi için bir saygılarımızı alalım. Burası mı bu? Aa yine Bursa. E iyi, tamam. Şey yapana kadar Bursa'dan şey yapalım. Bekleyelim. Aracı Bruce için çalmak istiyorsan... Tomar'la dolar bekliyor. Oo. Tam bir teklif daha yapalım. From Russia with love. E çok güzel abi. Sen de Slav'sın, ben de Slav'ım. Bu iş yürür diyerek... Süper. İki Slav bu işi götürür diyerek sana da şey yapıyoruz. Çılgın araç, Feltzer. Sanırım bu bizim şeyimiz olacak. Seni kıracağım Cevizlerimi kırarım daha iyi. Wow. Siz iyi anlaşıyorsunuz cidden. Güzel. Meadows Park'ına gidip arabayı hay hay alırım karşı Hiç sıkıntı değil. Bu için her şeyi yaparız. Üç bölüm önce küfrettiğimiz bu Artık onun için her şeyi yaparız. Abi yolda göstersene. Yolda göstermiyor. Aa neden? Çok ilginç. Tam böyle. Devam edelim o zaman. Abi nerede bu adam? Harek ediyor bu araba değil mi? Kesinlikle hareket ediyor bu araba. Tamam şu ana yolu takip ederek ona ulaşırız bir şekilde. Hareket eden bir arabayı bul <gülüyor> bulacağız. Okay, ilginç, çok ilginç. Görevler. Brus'un araba görevleri bir tık zorlaştı. Nice. bu arabayla o arabayı şey yapmak da biraz zor olacak gibi geliyor. Bana nedense okey. Abi dur aman, aman aman Gaza bas, gaza bas Nico, gaza bas. kaçırıyoruz çünkü, araba hareket halinde. Arabanın önünden çıkmayı başarabilirsem önünü keseceğim. Ama bunu geçmem lazım önce ki işin zor kısmı bu zaten. Evet, biraz bir, hafif bir saykoluk var. Dur dur. Hey hey hey dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum. Selam. Selam. Selam. Selam. Selam. Selam. Selam, selam, selam. Ah seni bayağı köşeye sıkıştırmam gerekiyor. Selam. Görüşürüz. O adam Adam kaçtı. okey. Bunu senin yerini götürürüm, seve seve götürürüm. Hey ee, lan yaptık, biraz yapamayacağımızı düşündüm ama güzel. Bu görevler bir yere ulaşacak mı ya? Bilen birisi yazabilir mi yani? Abi eninde sonunda bitiyor görev şey, araba görevleri ve şu kadar kazanıyorsun falan veya ne bileyim bir şeyler olacak başka bir görev, özel bir görev açılacak falan gibisinden. Bir şeyiniz varsa yazabilirsiniz. Böyle bir bilginiz varsa. Ya belki bunları yaparak Bruce ile yapıyoruzdur. Bilmiyorum şu an. E ee, Bruce'e tonla para var demişti bu işte. Bakalım ne kadar para olacak. Sadece saçmalıyor mu? Boş mu yapıyor? Yoksa gerçekten bayağı para mı kazanacağız? Ya işte bun, bunlar hep İstanbul trafiğinden öğrendim. Ve otoban trafiğinden öğrendim. Ne kadar operası oğlum 1005 verdin. Hocam yani oh, Tonla para ver deyip bin dolar vermek de çok şey değil ya. Ben birkaç bin beklemiştim en az ama. Okay. Yok ulan burada yine boş duran araba falan. Milletin arabasını almak istemiyorum çünkü. Milletin arabasını millet işi arabanın içindeki almak istemiyorum ha. Böyle çok da horgun oluyor abi. Bak ya burada hep bir araba park veriliyor. ben buraya koşa kuşa gelirim her defasında. E gidip bakalım bakalım. Ee, muhtemel date'lerimizden birisi cevap vermiş mi? Cevap vermelisi yine brusinin bir görevini yaparız. Arabayı çok beğenmezsem, okey bu araba da çok da iyi değilmiş dersem Little Jacob'dan görev isteriz. Selam polis bey. Şu an çok doğal bir şekilde kaldırımdan araba sürüyorum çünkü evet. Öyle yani. Abi nerede ya bizim date'lerimiz? Ne oluyor abi? Çekici motor. En son sipariş çok kaliteliydi. Okey hadi bakayım. Bu da güzelmiş. Beğendim. Abi Love Mead neden şey olmuyor ya? Ben bunları şey yapamadım neden? Şimdi anladığım kadarıyla bu da... ay yok. Bu şey değil. Okey. Bu hareket halinde değil çünkü... Haritadan şey yapıyor bana. Yol gösteriyor. Hocam buradan gidebilirsin diye. Diğerinde haritadan yol göstermemişti. Çünkü hareket halinde değildi. E tabi şey. Evet. Şehrin arkasına park edildi falan filan. Diyordu zaten. Aaaa adam bindi. Dur lan bir şey oluyor şu an. Arabaya mı çekiyorlar? My bad boys. Yapmayacaksın. Har, yalla yanlış yanlış yanlış yanlış yanlış. Haydi bakayım. Burası'nın garajıda ben burada zaten o yüzden rahatız Ulan, Mafyanın arabasını alıyoruz şu an. Ha. Ya biliyorum birileriyle kompetisiyi mi başlıyor acaba? Başka birileri daha mı var böyle boş arabalara falan çöken? gelginç. Ha biz böyle böyle şirket kurarız lan. <gülüyor> <gülüyor> Bu da e Mermilerimiz değil, tekerleklerimizi konuşturduğumuz, konuşturduğumuz bölümlerden bir tanesi. Yani çok fazla bir şey yapmıyoruz. Ama şuradan yeni bir arabaya konsam fena olmaz ha. Oo bu iyimiş ha bu sefer. Yok yok yok, alarm çalmıyor. A yok alarm çalmıyor, alarm çalmıyor. Sakin alarm çalmıyor. Ala alarm çalmıyor, alarm çalmıyor. Yok. yok Radyo radyo. Ya radyodan müzik açtım bu yeni nesil müziklerden Allah karresin. Polis geliyor. Efendim Roman. Hadi gidelim bakayım. Hadi gidelim. Hadi yapalım. Çok çil bir bölüm oldu ya. Takılıyoruz, iş yapıyoruz falan. Bir saat oraya ulaşacak mıyım lan? Biraz belki bekletirmem olsun. Geliyorum Roman. Hadi bakayım. Ne kadar çil bir bölüm oldu ya. Ben dışarı çıkamadığımız bugünlerde GTA 4 üzerinden bir şeyler yapmak çok hoş oluyor ya. Ne bileyim böyle çil çil takılmak biraz olsun o şeyi alıyor yani o özlemi gazı alıyor. Bilmiyorum ben, ben biraz böyle hissediyorum. Hayır o... Aaa! Herife bak ben önünden gidiyorum hocam. Selam memur bey aç bakayım burayı. Teşekkürler kolay gelsin. Ya işte öyle sırayı bozmaya çalışırsan öyle olur koçum. Goku gençler neden öyle yaptı ki adam? Şeymi tuttu acaba? Otoyol mı tuttu acaba? Hayır benim sırama gelemezsin falan yapmaya çalıştı ama çok da yapamadı. <gülüyor> Selam Robin gel. <gülüyor> Birileri tartışıyor. Ne <gülüyor> Başka kuzenlerimiz var bizim. Ne yapıyoruz abi? Onları da çağıralım buraları. Bazen küçük küçük kazana, kazalar yaşanabiliyor. Yalnız bir şey diyeceğim, Little Jacob ve e, Bruce için yaptığımız küçük küçük işlerden gelen paralar iyi ha yani. Araba başına bin dolar alıyoruz desek şu an 32 bin doların bir on bin doları büyük ihtimalle oralardan falan geliyordur, ekstra işlerden falan geliyordur. İyi, iyi, baya iyi. Ay, bir de bizim eve gitmemiz gerekecek değil mi bundan sonra? Sarhoş, içmeyin be. Burada da bir kahve falan için be. Ay yine burası. Arabayı nasıl buldun, Roman? Her defasında farklı bir arabayla gelmemi nasıl buluyorsun? Kıyafetimi hiç yorum yapmadım ha. Böyle tartıştıkları şeyler şey değildi. Abi, memleket özlüyor musun? E, fena değildi ben memleket. Ama yani burası okay, iyi. He he, Nico geldiğine çok sevindim. Yani Amerika güzel bir yer, seninle çok iş yapacağız. Yine hey, hey zengin olacağız, buram falan. Yok, okey. Dart nasıl oynanır? 20 numaralı bölgeye okları atarak skor yapmalısın, Okay. Bölmelerin büyük kısmını vurursan puan katsa ile çarpılmaz. Ben çok kötü oynayacağım ha. Dış çerçevede gözüken numara bu. Harika. Dış taraftaki çember bant 2 katı puan kazandırır. Kesinlikle oraya atmaya çalışmayacağım. Ortadaki çember bant 3 katı puan kazandırır. Tahtların tam ortasındaki çember bullseye'dir. Dışındaki ufak çember 25 puan. içerideki çember 50 puan düşürür. Wow. Oyunun amacı rakipten önce skoru 0'a indirmek. Ben bunu yapamam ki abi. Son atışı da double yaparsan kazanabilirsin. Bir puan olan yeri atarsan sayılmaz. Puanı da aynı kalır. Sıralar rakibi... Ooo. Bir ikier oynarım ama. Çizgiye geç. 301 puan kaldı. Bir şey almak için mouse çünkü kullan. Ok atmak için LMB Okey. Ev neden böyle nişan olarak yapıyorum? Bunun oyunu zorluğu nerede? Oha 151 puan kaldı. Boss'un değ atlana. 26 puan kaldı süper. Onun 120 puan kaldı. 13 hangisi şimdi? 13 nerede, nerede görebilirim 13'ü? 13 bu. Sanırım şuraya atarsam kazanırım. Yes! Yandım mı? 3'e mi katlıyordu? My bad. My bad. 20 puanı kaldı okey. Dur. Tamam tamam double atacağız. Laki değil oğlum, yetenek bu yetenek. Mouse'un getirdiği yetenek. Şu kadın kim ya? Tekrar oynamaya gerek yok ya. Devam edelim, çıkabiliriz. Bu kadın kim abi? Selam, oradan bir iki bir şey alabiliyor muyuz yoksa? Yok, ay eve gitmek istiyorum aman. Okey, tamam. Ee, girilince öyle oluyor değil mi? Her zaman hocam takılalım ya takı, takılalım abi takılalım ya şimdi ey, eve gidelim abi ya çok yoruldum falan. <gülüyor> Yenilmek yoruyor insanı tabi hafablarım. Kolay iş değil yenilik. Kolay iş değil <gülüyor> Nikon'un düzeni olmak. Ne oldu ya biraz aksiyon olduğunu. Umarım artık date'lerimizden cevap gelmiştir ama yani. Date'likte şey kalmadı ki abi bu ne. <gülüyor> Roman Romun her zamanki gibi bağırıyor Zırvalarıyla Devam et hocam harika bu sefer doğru düzgün sıraya geçeceğim Devam et hocam Oha Parayı nereden veriyorsun abi Polis o parayı nasıl alıyor tabi para olunca fark etmiyor Teşekkürler memur bey Güven, dü, Güvenli bir şekilde sürün dedi Güvende olun dedi Siz de güvenli bir şekilde işinizi yapın Burada çalışan memurlar şehrin en herhalde şanslı memurları ya. Ölme şansları daha az çünkü. Ölme ihtimalleri daha az. Roman ben hız yapınca bayılıyor. Görüşürüz Roman. Kendine iyi bak. Yeni bir arabaya ihtiyacım olacak. Bu araba güzeldi ama bu arabanın içini ettim zaman içinde. Oo, i̇yiymiş ama. Alarm çalacak diye korkuyorum. Tabi ki yani burası Liberty City ve Liberty City'de çözümler tükenmez. Hey! <gülüyor> Her zaman arabanızın bir yedeğini bulabilirsiniz bu şehirde. Efendim Malorie. Bir şey değil Malory, Rahat ol. <gülüyor> Malory ne kadar iyi bir kız ya. Roman ona dikkat etse iyi olur. Yine gelmemiş abi ya. Çekici motor PJ600. Ey bari bunu şey yapalım yani. Yapacak bir şey yok. Ben bir şey mi yanlış yapıyorum acaba ya? Ne bileyim mi? Şuan mı olması lazım daha sonra mı açılacak? Motor hareket halinde o zaman. Cool. Abi neden her gördüğünüz arabaya çarpıyorsunuz ya? Whoa whoa! Wow. Oh, polisler peşimize takılmıyor oğlum. Çok güzel bu oyun bu ya. Motor kesinlikle hareket halinde hiç sıkıntı değil. Motora bir bir defa arabayla vurmam yeterli olacaktır. Sürücünün motordan umudunu kesmesi için. Ve hayattan. Üff ulan bu yokuş be. Kaç defa kullandık bu yokuşu ya. Kaç defa bu yokuştan keyif aldık ya. Aha. Simple and fast. That's it. Özür dilerim bunu yaptığım için çok özür dilerim. Hoşbaharın efendiye benziyorsunuz. Daha güzel bir günde sizi bir çıkarabilirdim. Çok mutlu olurum sizi bir çıkaracağımdan ama. Motor da çok güzelmiş. Biraz dolaş sonra bu. götür. <gülüyor> polisin hiç umurunda değil ha. Polis yerde ceset mi var? Hiç umurunda değil polisin. Abi Libertist ya alışın artık ya. Yerde cesetler bizim için normal uğraştırmayın polisi ya. Bütçe yetmiyor bütçe bütçe. Bütçe yok. Motorla da dolaşırken biraz şöyle oluyorum. tedirgin oluyorum çünkü. Ölebilirim abi. Motorla dolaşırken ben ölebilirim yani. Boyundaki motor kontrolleri biraz şey böyle. İlginç. Ha, harika. pcj Şimdi, hepsi iyi. İyi, i̇yi, iyi. Um, sure, Brucey. Sure. Just let me know if you want thing. Okay şey çok ilginç. Artık e, hareketli hedefler üzerine çalışıyoruz. Burası için araba kovalarken. Oha burada her zaman bir araba oluyor diye geliyordum. Tır geldi şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum kamera ne kadar uzaklaştı ya tır devas. Niko geliyor çekilin yoldan. <gülüyor> Okey polise çarpacak da bir şey yapacağım diyor. <gülüyor> Bu ne oğlum dıllı izleyen var mı ya Steven Spielberg'in ilk. Filmi izlediyseniz, izle izlediyseniz düşüncelerinizi merak ediyorum ama şu an çok onu hatırladım böyle. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Oğlum <gülüyor> çok güzel ya. Gücü çok net bir şey... Tıkayacağım ulan yolu. Geçemeyeceksiniz artık yoldan. Ah! Kapatıyorum yolu. Tırın bana verdiği güçle yolu kapatıyorum abi. Hadi bakayım. <gülüyor> Okey. That's, that's, that's it. That's it. Ee, Burasinin başka bir görevini yapmayacağım bu bölüm için. Ve albaplarım e, bu bölümde burada sonuna geldik